Karşımızda daha önce de laboratuvardan hatırlarsanız, yeni yapmıştık e, meslektaşım Ömer Faruk Dinç. Hoş geldin Ömer. Merhaba, hoş bulduk. Ne haber abi, İyisin umarım. İyi işte, iş güç yorgunluk devam ediyoruz. Aynı şekilde, sen Güzel. nasılsın, iyi misin? Yok, aynı şekilde beni kırmadın. Bu arada şöyle bir de sunumumuz var, kablosuz elektrik devrimi diye. Bunu konuşacağız. Şöyle bir alt bant girmeme gerek kaldı mı? Yok aslında, girme gerek şu anda. Hangi videoyu vereceğiz? Sen onu paylaşsana abi. Videolar sende. Ee, bu direkt Xiaomi'nin sitesinde vardı aradım. Hemen bakayım. Heh, bir izleyelim videomuzu. Zaten bu Xiaomi'nin kendi sitesinde vardı. Görmüşsünüzdür arkadaşlar. E, evin içine bir küçük bir kutu gibi bir şey var Xiaomi'nin. E, anten yönlendirmeleri falan var. Gireceğiz o detaylara. Herhangi bir cihazınızı sanırım uyumlu cihaz var tabii ki. İçinde de anten var. Cihazların yönlendirme. Ve Yürürken, gelirken, giderken bir şekilde şarj ediyor. Ee, çok iyi bir teknoloji mi, kötü bir teknoloji mi, kullanışlı mı? Detayları çok paylaşılmamış aslında. Yani çok şey görmedim ben. Kaç, mesela kaç amper şarj ediyor, ne kadar yapıyor? Onlara bakarız şimdi tekrardan. Ver abi ekrana. Ben ekranı nasıl verebiliyorum bilmiyorum da sana tamam, tamam. videoyu attım YouTube'dan. Ee, ya verebiliriz ekran da. Ben, ben açayım videoyu. tam sorun yok. Yani bu, bu, bu arada bu videoyla ilgili bir de The Truth diye. Yani bir de onun gerçekleri tarzında bir video vardı. İkinci videoyu. Onu da gördüm. Ama biz şu video üzerine konuşacağız. Stop share screen deyip şunu hemen yapıyorum. Altta share screen var aslında. Sende de geliyordur da. Sesi de açayım abi. Bir izleyelim şu videoyu. Öncelikle şunu bir izleyelim değerli arkadaşlar. MI Air Charge Technology. Bakalım neymiş? Nasıl bir şey? Ses geliyordur umarım. Imagine walking into a room. And your phone automatically begins charging. today we're bringing this closer to reality introducing me air charge technology using a system made up of 144 antennas use this transfers energy to smartphone in the form of an extremely narrow millimeter wide wave beam within a few meters we offer 5 Watt remote charging solution. Güzel bir rakam. Taking that a step further, it also supports multi device charging. Charge on the move, while gaming. Or even when something's in the way. Looking ahead, smart living goes truly wireless. This isn't science fiction. This is technology. Mi AirCharge technology. Bitirişi nasıldı? This is not science fiction. <gülüyor> Evet, bu bir orada. bilim kurgu değil. Bu aslında yani tanıtım kısmı güzel 5 wattmış bu arada. 5 watt hmm. gayet yeterli. Şeyi bilmiyorum ama yani aynı anda kaç farklı cihaz oluyor? Bölünüyor mu? Bir tane mi? Herhalde birkaç cihazı birdendir. Şimdi istersen Ömer nasıl bir giriş yapalım? Kontrol eee Evet, sende. Olabilir. Eee şeyden, sunumdan da giriş yapabiliriz. Tamam, bir de Narol tutuklarım... şeyi çok Deri ee, dolaşımını de evet. söyleyeceğim. milimetre dediği şey yani çok yüksek frekans. baktığımızda ha, zaten yani... sıkıntı burada. İnsana zarar verir mi diyor ya arkadaş. İnsana Hı -hı. zarar vermez. Şimdi bizim mühendis bakış açısı şu. Sen manyetik alanlar çalışıyorsun bir de. Yani manyetizma, elektrik alan işte bu radyo dalgaları insana ya da işte Wi-Fi diyelim, cep telefonları kanser yapar mı falan? Evet yapar. Diyemeyiz. Hayır yapmaz da diyemeyiz. Yeterli zaman ve gözlem süresi olmamış olduğundan ötürü şu an bilmiyoruz diyoruz birçok şeyde aslında net bir bitiriş buydu. Yani en azından 5 yıl önce aldığım lisans dersinde manyetik alanların biyolojik etkilerinde muhtemelen hala benzer bir yaklaşım söz konusu ya da nasıl başlayacaksak sana bırakıyorum sözü abi buyur. Ee, ya ufak bir e, girişte başlayalım. Yani işte bu güç transferi nedir, e, kablosuz güç transferi nereden başlamıştır? E, hepimizin bildiği üzere bu olay tamamıyla işte zaten chatte de gördüğüm kadarıyla e, arkadaşlar yazmışlar Tesla. Tesla'nın e, geçmişi nereye dayanıyor? Maxwell denklemdir. Yani elektromanyetizma teorisine dayanıyor. E, yani Hertz mesela bununla alakalı işte darbeli kablosuz enerji aktarımı ile deneyler gerçekleştiriyor. Ardından işte tabi 1899 civarlarında da darbeli e, kablosuz enerji aktarımı alan deneyler yapıyor ve diyor ki ya ben o zaman 16 metre çapında bir işte bobin yapayım. İşte bu hatta Wardencliffe kulesi e, orada bir işte bir sistem kuru hatta e, hedeflerinden biri neydi? Uçak mı, helikopter mi, onları mı enerjilendirmek öyle bir şeydi. Hı hı. E, dünya'ya tamamıyla kablosuz enerji vereceğim ben de bir hedefi vardı e, Tesla'nın. E, şimdi e, yapılan çalışmalarda görüyoruz ki bu ilerliyor yani e, ve şimdi bilmediğimiz yöntem, şeyler de var şimdi kablosuz enerji yöntemleri de var. E, evet bu şimdi sonunda işte kablosuz güç aktarımı işte. Wireless Power Transmission, Vpt diye geçen. Ee, diğer şeye geçebiliriz. Ee, sağda burada gördüğümüz gibi zaten. vardı. Bu arada Tesla Tower'ı görüyoruz. Yani bu Tesla kulesi ama şu an bu yıkıldı. Burada küçük YouTube'da belgeseller görebilirsiniz. Buraya gidiyorlar, inceliyorlar bu şeyi. Tabii ki şu anki gibi değil maalesef. Evet, burada bir güç aktarımın temel ilkesi var abi. Sende yine. Burada ne anlatmak istersin? Ee, ya burada işte zaten e, sunumda da eklediğimiz gibi bu altta en alttaki e, kısa köşedeki şekilde e, özetliyor yani olayı bir e, güç kaynağımız var ve bu güç kaynağımız e, bir yerden transfer edilip receiver olarak alınıp e, load dediğimiz kısımda aslında orada bizim e, Indüklenen voltaj yani orada oluşan voltaj kısmı. Şimdi bu ara kutucukları anlatmak gerekirse biraz işin fiziği ve mühendisliğine girmiş olacağız. Belki hatırlarsın Magic Networks yapardık biz. İşte RLC devreleri kurardık. Bu RLC devreleriyle işte atıyorum rezonans frekansı ayarlaması veyahut da yükseltme gibi gibi işlemler yapılır. Ee, burada e Ortak bu kısım ben bile derste zor verdiğim bir kısım olduğu için şimdi burada basit olarak şöyle söyleyebileceğim. Burada bir transfer, transfer eden bir sinyalimiz var. Bir sinyal oluşturuyoruz. Bu sinyali receiver'a yolluyoruz. Receiver bunu alıyor. İşte eviriyor, çeviriyor. Bazı işlemlerden geçiriyor. Ve load da güç olarak bunu ortaya çıkartıyor. Zaten burada da yazıda da belirtilen doğrultucular ve filtreler kullanarak e, bahsettiğimiz noktada şimdi biz sinyal dediğimiz şey bizim Burak o kadar fazla ki çok fazla sinyal var. Şimdi biz o yere... hemen şunu söyleyeyim mi araya gireceğim çünkü önemli bir Hı. şey diyeceğim. E, mesela bu antenler, radyo antenleri, Hı. televizyon antenleri nasıl sinyal gönderiyor? Yoktan bir şey var olmuyor bu arada. Zaten elektrik kullanılarak yüksek enerji kullanılarak bu enerjiyi Sinyale dönüştürülüyor. Yanlışım varsa düzelt dalgalara dönüştürülüyor. Evet. Tam tersi şekilde buradaki işlemde bunun tersini yapma. Ama aynı verim mi değil mi bilmiyorum. Sanırım aynı verimli olmuyordur. Şimdi aynı verim Kayıplar olmuyor. Ee, çok fazla kayıp var. Hatta zaten bunun üzerine geliştirmeye çalışıyorlar. Yani genelde bunlarda verim %50'dir Burak. Yani sen e, şimdi o e, Xiaomi kısmına da gelecektim. Orada %45 adı da %50 civarı bir şey olması lazım. Şimdi eğer 5W atmak istiyorsa bunun 2 e, katını çekmesi lazım sistemden. 5W'ı oraya göndermesi için. Ee, bu yüzden kayıplar var. Kötü bu kötü kayıp... bir şey. Yani enerji tüketimini artıracak bir şey mesela. Evet enerji tüketimini artıracak bir şey. Ee, bu mesela bununla alakalı e, benim yaptığım bir proje daha vardı. Class C işte am amfiler falan yapılıyor. E, Amfifier'ler, yükselticiler yapılıyor. İşte ne kadar verimliliği yüksek yükseltici yapılır, verimliliği ne kadar çok artırırlarsa o kadar kazanç sağlıyorlar ama şu anda e, verim olarak düşükler. Ama e, almak iste, alacak olan var mıdır bunu? Alacak olan vardır, kuracak, kullanacak olan vardır. Çünkü enerji kullanımı umurunda değil insanların. Bazı insanlar. Aynı şeyde de şöyle değilim. örnekten verelim. Mesela Bitcoin. Ben de yeni yeni anlamaya çalıştığım bir mekanizma. Güzel, geçte kaldık. Tamam. İyi bir teknoloji altyapısı var. Ama tükettiği enerji. Bugün paylaştım bu makaleyi. Hollanda'dan daha fazla yani üretimdeki işte insanoğlu bu kısmını pek düşünmüyor. Hani ben Burada rahatlıktan dolayı bunu tercih etmek isteyeceklerdir. Sağlığını düşünmeyebilir. sağlıksa etkileri varsa tabii biz bir, o alanda çalışmıyoruz. Veya çok fazla tüketiyor düşünmeyebilir. Ben bir şey göstereceğim Ömer. Sana pasteceğim yine. Hı hı. Mesela bakın yani aslında <gülüyor> yanlışın varsa düzelt. Mesela bu bizim bildiğimiz trafolar. Hani şehir şebekelerinde de geliyor dağıtım firmaları hı hı. ya da dağıtım, elektrik dağıtım işte geliyor. Yüksek gelimatları orta oluyor. Ondan sonra sizin evinize kadar geliyor. Burada bir ee, yükseltme alçaltma şeyleri oluyor bu trafo dediğimiz. Eskiden dışarıda bir kutu gibi vardı. Aslında basitçe bu iç mekanizması işte giriş kısmı primer, primer voltajı ve çıkış sekonder voltajı diye bir şey var. Siz burada sargı sayılarıyla bu coupling coupling miydi? Neydi o İngilizcesi? Evet, coupling. Hmm. Evet. Coupling aslında buradaki durumda kuplaş. Shah Türkçesi kuplaş. Onu hatırlıyordum hatta. Çok da benziyor. Karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Hı hı. Ee, yorgunluk da var. İşte mesela buradaki sarım sayıları farkı var arkadaşlar. Bu elektrik yönü, manyetik alan bunları biliyorsunuzdur. Aslında bu ikisinin arasında da kablo yok. Yanlış mıyım Ömer? Ya ee, burada yok bir kabloyla tabii, bu da... aktarım yok burada. Bu da kablosuz elektrik aktarım baktığınızda. Ee, bir nevi e, aslında indüktif coupling'e benzer bir sistem var burada da. Zaten bunu hatta e, canlı yayında da e, bir ara laboratuvarda da hocamızla da konuşmuştuk bunu. Evet aynı, oradaki ışığı şey, şekilde... yakma olayı değil mi? Getiriyor Hı -hı. lambayı şey lambası hatta evet. neydi? İçi, halojen lamba mıydı? Evet evet. Şu tasarrufu ampuller şey, getiriyor. Floresan. Floresan, Heh, floresan. mesela buradaki e, elektrik alan Dan indükleme yapıp buraya elektrik oluşturuyorsun. Bir de bir böyle basitleştireyim artık böyle diyeyim. Sarımsayıdan değiştirerek de giriş çıkışı yükseltme veya alçaltma yapabiliyorsunuz. Yani aslında bu kablosuz elektrik aktarımı dediğiniz olay hakikaten böyle mucizevi bir şey değil. Ama hı hı. arkasında aşılması gereken sıkıntılar var. Bahsetti Ömer verim gibi verimi düşük sağlıksal şeyleri biraz daha belki araştırması lazım çünkü bant değiştiriyorsunuz. Burada dar bant diyor. Yüksek frekans. Yüksek frekans ne demek? Şöyle düşün. Sürekli böyle oymaya çalışıyor sizi. Guguk kuşu evet. gibi böyle vuruyor kafasını. Yani çok yüksek. Mesela yoğunlaştırıcı ışının dediğimiz olay da buraya geliyor. Senin hücrene sürekli girişim yapmaya çalışıyor. Yani sen git bir beta, alfa, gamma ışınması yapan bir yere ya da ne diyelim işte bir yarı ömrü olan bir taş var. Uranyum mesela yanına git. %99.9 da değil %100 kanser olacaksın. Yani senin genetik yapını bozacak. Niye? Gen gen diziliminde bozulmalar oluyor. İyonlaştırıyor. Şimdi radyo dalgalarında bu durum yok. Bu cep telefonunda falan henüz iyonlaştırıcı durumu yok. Ama iyonlaştırmayıca ışınımın insan sağlığı üzerine kanser vesaire gibi benim en son bildiğim ya da sen de aynısını diyeceğini düşünüyorum yapar yapmaz gibi net bir ifade yok arkadaşlar. Doğru mu Ömer? Ee, i̇nsan sağlığı etkisi olmayacağı diye bir şey yok. Zaten. Yok yok. Kanser önce... yapar yapmaz. Çok özür dilerim. İnsan sağlığı yani... etkisi var. Bugün e, kanser yapar dipol yapmaz. Deep yapıyor. Heh. Ya şimdi e, biz elektromanyetik spektrum dediğimiz zaman bir sürü şey almamız lazım. Şimdi baktığımızda e, 222 nanometrede veya da. E, Tam şey aklımda değil ama işte 240-300 civarlarında kullandığımız nanometrelerde UVC, UVA, UVB diye geçen dalga boylarına sahip. Bunlar da elektromanyetik dalgadır aslında ışın diye geçer ama bunlar da Hı -hı. ışınlar da elektromanyetik dalgadır. Foton da bir elektromanyetik dalgadır. Bunlar mesela vücuda zararlı elektromanyetik dalgalar. Yani hı hı. E, bu da e, şimdi baktığımızda elektromanyetik spektrumda hepsi aynı yere girdiği için bunlar da zararlı. Yani e, insan sağlığına zararı var, kanser yapma şeyi var mı tam o konuya e, hakim değil mi? ama insan sağlığına zararı var. Yüksek e, miktarda e, maruz kalırsanız veyahut da çok fazla maruz kalırsanız, Burak çok güzel açıkladı sen onu. Yani bir şeyi şöyle vurulan vurma vardır, bir şey bu, durmadan bir şöyle şöyle, şöyle durma var mıdır? Yani bu dumanlar çok hızlı vurma vardır. Bu e, insan sağlığına zararı olabilir bunların. E, ama tabii yine e, söylüyorum ben bu konuda e, sağlık konusunda pek bir araştırma yapmadığım için e, bunun şey diyemiyorum. E, Ömer ya şey yaparız yine yayınlarda da hani e, bize bu dersi veren de tabii ki tıpçı bir değildi, Manyetik Ömer hocaydı, Ömer Faruk hoca, Erciyes Üniversitesi'nden saygılı danarım, iyi bir hocaydı. Yani manyetik alanların biyolojik etkilerini ben çok önemsedim evet. o dersi. Çok not tuttum. E, bu alanda yayın yaptığımı hatırlıyorum yazı yazdım ve o yazımı da hemen vereyim cep telefonu kanser yapar mı onu da verebilir miyim Ömer ekrana e, güzel olacağını evet. düşünüyorum bağlıdır şimdi. Öyle deyince Neyse, benim de. aklıma da bir e, fizik profesörünün söylediği bir laf vardı. Şimdi insan beyni de aslında şimdi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama insan beyninde de sonuçta beta dalgaları var. Yani bir var. insan beyninde... Dalga yayıyor ve insan e, telefonun işte yanında olması, insan beyninin işte e, bu kadar fazla şeye maruz kalması, sinyale maruz kalması, etraftaki oluşan bu sinyallere. E, insandaki şeyi değiştiriyor. Evet yani bu rahatsız olma, mesela sinirli olma e, şeyi anlamını değiştirebiliyormuş bu tür şeyler fazla maruz kalmak. Bu olabilir. Buradan şöyle bir komple çıkabilir. Yine de temkinli konuşalım. İşte biliyorsun bazı komple teoricileri, safsatacılar şey yapıyor abi. Biz uyurken dalgalarıyla bizim düşüncelerimizi değiştirme, rüyalarımıza girme gibisinden bu oraya çıkmıyor. Bak yanlış anlaşılmasın. Bu arada ben mesela burada böyle yazıda bayağı açıkladım arkadaşlar. Bak burada hmm. formüller Ömer sen seversin. İşte hani evet. kitabı da burada hani kaynağı da direkt bizzat koydum. Işık vesaire burada işte görünür ışık bunları alın evet. i̇şte bizim en çok bakın yani zaten Oo, her şey koymuşsun ya çok güzel çok, evet, buraya et, abi direkt. çok detaylı çok bak bu arada I C N R, -R diyeyim ya da bunun yani Türkiye'dekinin, ya Türkiye'dekinin Türkiye'de insan sağlığı daha çok der veriliyor bu radyo frekans matları da inanamadım Avrupa'dan daha dikkat edilen şey işte dalga modelleri ondan sonra i̇şte, bak elektrik alan manyetik alan ya bu bir, evet <gülüyor> bugün bir şey söyleyeceğim Ömer ya inanamazsın bir odaya girdim bugün Clubhouse'da paylaştığım videosu izlemişsindir. Abi enerji, kuantum bilmem ne aklım almıyor, aklım almıyor konuşulanları. Dedim ki dur hele abi ben bir dedim şurada bir trollüyüm bunları. Dedim ki ya dedim yıllardır dedim ben böyle herkese kart çekiyor, sallıyor abi kuantum. Zaten hep aynı kelimeler arkadaşlar. Kuantum, kuantum dalgalanma, frekans, içeme, vampir enerji, enerji yemiyor, enerjiyi gönderiyor. Ya bunları aslında biz şey iyi şöyle kullanabiliriz bunları. Bu enerjiyi de boşa bir gitmesin. Onu demeyi unuttum. Biz sizin enerjinizi bir ee, santralde falan kullanalım abi bu enerji. Nasıl bir enerjiyse o kadar el ayağa düşmüş ki. Ben dedim yiyecek <gülüyor> bir santral, bir enerji. Yer, enerji, enerji yaptım. Aynen. Şimdi doktora da uğraşıyorum. Yani ben sizin kadar cesur değilim. Bu arada kadınlar ama cidden Allah etmedim. Aslında onlara gereken davranış yaptım. Lütfen izleyin. Twitter'da bir kısmını yükledim, bir kısmı Instagram'da da işte Burak Çanke 07 face'e de attım. Yani çok komikti. O yüzden bu işin arkasına bir bilim var. Ee, sahte bilimcilere prim vermeyin. Bakın bunlar böyle olaylar arkadaşlar. Fizik bilimi var. Mühendislik uygulamalı bilimi diyeyim ben. Bakın elektron volt nedir, nasıl evet. gidiyor, parçacık dalga ilişkisi nedir. Abi insanlar bunlarla uğraşıyordu eskiden ne güzeldi ama şimdi bu sahte bilimciler... Çok fazla söz bulunca her yerde biraz durdurmamız gerekiyor. Bakın alfa geçiyor, beta geçmiyor falan filan bunları anlattık. Planck sabiti bir okuyun. Gelecektekinden nokta. Hah biz bunları ha onu da ekrana verebiliriz. Bakayım var mı? Ondan sonra şimdi senin sunumu açıyorum. Biz bunları anlattık bunda yok. Tamam. Şimdi devam ediyoruz evet. Yani çünkü çok cep telefonuna girmek istemedim dostum. Hı hı. Birazcık e, ama ama şey e, yani e, o senin yazdığın yazı aslında buranın başlangıcı. Yani Hayır, o yazıyı onu... bence okusunlar. Okuyun ee, dalga... sonra anlamazsanız. Evet ha. yani dalgaların hareketi, dalgaların yapısı nasıl, işte e, manyetik dalga, elektrik alan nasıl ilerliyor bunları bilsinler. E, ve yani hem fizik açısından çok fazla katkıları olur hem de bu olayları anlama açısından çok fazla katkıları, katkısı olur. E, i̇şte burada gösterildiği tanım olarak... E, Düz bir tanım. Bir bu düşük voltajlı yüksek frekanslı e, alternatif e, gücü daha sonra transformatörden ikinci ile geçiyor ve doğrultucu. Yani buranın aslında gösterdiği sistemin e, süslenmiş hali işte daha uzak mesafeye Doğrultucu de hali. Doğrultucu hemen onu söyleyeyim bu arada e, alternatif akım dalgalı ya sinüs dalgası mesela geliyor. Biz diyotlar mesela kullanıyoruz. Devre şekilleri var. Tam dalga hmm. doğrultucu. Bu arada ben şey çalışıyorum demiyordum İstanbul Üniversitesi'nin rover takımı var yani roket takımı orada bir kübik uydu projesi var küpsat yani bayağı böyle deneysel ve şey olacak oradaki güç takımın lideriyim ama diğer arkadaşlar çok bilgili değil tebrik ederim. şu an onları öğreniyor e, bu güneş sistemi fotovoltaik ve güç takımı yani çalışımız konuda aslında benzer işte bu doğrultucular doğrultucun çok önemli yani 4 çeşit yarı dalga tam dalga step up ondan sonra bak konverterler Heh bunları bir anlayın yani. Güç elektronu YouTube'da güzel anlatılmış bir kanal var. Ben de şimdi oradan başladım. Güzel anlatıyor. Yani dalgayı doğrultuyor. O böyle dalgalı olan şeyi doğru akım yapıyor. Böyle. Bir tarafını alıyor mesela. Böyle böyle. Ne oluyor? Şöyle şöyle oluyor ya. Hem artıdan hem giriyor ya. Sen öyle bir yönlendirme yapıyorsun ki artıdan giriyor. Çıkışta gerilim görüyorsun. Eksiden giremiyor. Niye? Diyotona ters çıkıyor. Böyle anlatayım. O zaman ne oluyor? Böyle böyle böyle böyle oluyor. Hep üstte üstte üstte oluyor. Doğrulmuş oluyor. Doğrultucu dedi bu. Regülatör zaten düzenleyici bunu biliyoruz. Başka da bir şey yok burada açıklayacağım. E, filtrede zaten burada, Bilseydi, filtrede burada e, kısım işte istediğimiz frekans mesela şimdi dedik ya orada bir laf havada kaldı e, frekans var bir sürü bir frekans var biz belli bir frekansın almak istiyoruz ya altını almak istiyoruz ya üstünü almak istiyoruz. Bunun için high pass filter diye geçen yüksek e, geçirici e, filtre alçak geçirici filtre dediğimiz işte alçak geçirici belli bir noktanın altını geçiriyor e, yüksek ise belli bir noktanın üstünü geçiriyor diye e, ekleyelim. Evet, ee, bir sonraki slaytımızda ne varmış? Evet, ee, zaten e, en önemli noktalardan biri bu kısım. Ee, bizim e, tekniklerimiz var, dört e, kategoride. Bunlar işte endüktif kuplaş, manyetik rezonans e, endüktif kuplaşı. Şimdi arasındaki farkı da, farktan da bahsedeceğiz. Mikrodalgalar dalgalar kullanılarak kablosuz güç aktarımı, bir de lazer ile güç aktarımı kısımı zaten benim de aslında bir neyse fotoelektrik efekt ya da fotoakustik efektle e, benzeri bir noktası var. Evet geçelim. Şimdi e, aslında e, yine e, bir transformatör örneği verdiğimiz gibi endüktif kuplaş blok şeması da aslında basic olarak bu. iki tane bobinimiz var bizim burada. E, bir tanesinde e, bir Sinyal bir e, manyetik alan oluşturuyoruz. Buradaki manyetik alan diğerine etki ediyor ve orada da bir Yani manyetik oluyor. alan, elektrik alan ilişkisini de anlayın. Yani indükleme dediğimiz olay bu. Manyetik alandan elektrik. Ben hep şey düşünüyordum. Yani dünya manyetik alandan niye üretilmiyordu? Aslında üretilebiliyormuş galiba. Ama düşük. Ya da bu e, dışarıda işte vericiler var değil mi antenler? Onlardan da küçük ama çok verimi evet. düşüyor. Yani benim burada çok büyük bir anten var. Yapsam yaparım ama an, alacağım ya çok düşük. Bunun videoları var. YouTube'da çok var. Bu bir mucize değil arkadaşlar. Tesla Tower'da yapan var. Ama verim hani bunu çözebilen olursa zaten Nobel alır yani. Hani çok zor evet, gibi. Türkiye, ortamdan geçerken kayıp oluyor. Bilmiyorum nasıl yaparlar. Hani deli değiliz abi kablo kullanıyoruz yani bu kadar şeyi. Ee, bir kere zaten e, bahsettiğimiz mesela e, 60 GHz'lerde herhalde yanlış hatırlamıyorsam, 60 GHz'lerde falan oksijen tarafından e, sinyal bozuluyor. Yani rezone, aynen, rezonans, aynen, rezonansa aynen. giriyor havada sinyaller verimleri düşmeye başlıyor. Yani bizim zaten amacımız sinyalin verimin düşmeden oraya aktarılması tamamıyla. Ya bu da Ve şöyle o, yani o... belki... Ay özür dilerim ya bitti sanırım çok özlem abi çok özür dilerim. Yok, yok devam, edebilirsin, devam özür edebilirsin Ya dünya çok ortamında belki böyle ama belki Mars'ta bu durum yok diyelim başka bir gezegen bulundu. Evet. Belki orada daha işli bir. ama şu an dünya şartlarında olmuyor abi yani o yüzden hani bu Wi-Fi gibi değil diyeceksiniz abi o zaman Wi-Fi da hızlı. Wi-Fi da tam olarak aynı değil yani çünkü o bir sinyal. Burada dönüşünler söz konusu öyle anlatalım. Geçeyim bir sonrakine. Ee, evet geçelim. Buyur abi. Burada da işte mikrodalga kablosuz güç aktarımı noktasında işte bahsettiğimiz mikrodalga oluşturan bir güç kaynağımız var. Bu kaynağımız bu tanımları isterseniz videodan sonra tek tek bakabilirsiniz. Bunlar ama elektrik elektronik mühendisliğinin RF ya da mikrodalga elektroniği. E, derslerinde geçiyor olmalı. Bunlar elektromanyetik teori veya elektromanyetik dalgalarda pek geçmezler. Daha uygulama kısmında geçer. E, burada waveguide adaptor adaptör dediğimiz e, nokta var. Bu yansımaları engelleyen bir e, şeydir. Bu böyle dikdörtgen şeklinde bir e, yapısı var bunun. Yansımaları engeller, tek bir no, e, yönde ilerlemesini sağlıyor. Ve buradan e, geçtikten sonra waveguide circulator'a geliyor. Burada ise üç tane portumuz var. Ee, birden girip 2'den çıkmasını istiyoruz. Bunları sağlayabiliriz. Peki, e, e, mesela üçüncü porta da bir şey takabiliriz. Üçüncü porttan gelen de birinci porttan çıkabilir diyebiliriz. Böyle bir yapısı var. Ee, Directional Coupler'da e, Sinyalimiz giderken mesela biz sinyal üretiyoruz. Sinyallerimiz bu arada bizim desibel olarak gösterilir. E, desibel, e, 10 desibel biz, biz e, bir sinyal ürettik burada. Bu sinyalimizin bizim 10 desibelin 9'u e, antenden çıksın diyoruz. Biri de kaplara e, gelsin ki biz burada bir şey yapalım. E, hep bir doğru bir sinyal üretelim. Bilelim biz oradan biri mi geliyor? 1 desibel bizim kontrol noktamız. Ardından bir Receiving e, Antena dediğimiz yani alıcı anten kısmına geliyor. Alıcı antenden yine bahsettiğimiz e, olaylara dönüyor. Diyor ki Low Pass Filtri olsun, Low Pass Filtri'e ne demiştik biz? E, belli bir e, frekansın altındaki frekansları geçirsin anlamında. Sonra Matching Network, yine bahsettiğim o Matching Network kısmı e, Nasıl anlatsam size? E, bir de RLC devresi olan bir kısımla ee, bir giriş input direnci var ve bir, bir çıkış direnci var. Şimdi çok kafa karışacak bence. Burayı, Burayı ben de, de biraz, biraz... zorlandım. Bu matching'i ee, şey değil mi? Hakikaten soracaktım sana. Ee, buradaki matching network olarak... neyi matchliyor? Şunu anlayacağım. Ee, Hı -hı. Low pass filtre geliyor ya hani. Hı -hı. Ee, dur nasıl toparlayabiliriz? Zor ya bunu anlatmak. Rectifier. Hmm, -hı. Burada beynim yandı. Hadi sen anlatmaya çalış. Valla ben... Ee, şimdi e, hocam zaten olay burada matching ve network de Bu Az önceki şeyler olanlar. E, Onu diyecek e, Ya şuraya kadar yani, yani birçok farklı bir mekanizm yok. Şurada bir değişim var. Yani. Şunu anlayabilirsek, e, anlayabilirsek Matching ve network dediğimiz şimdi biz belli bir frekans. Şimdi onun e, devre şemasını ben bir dakika sana atayım diyeceğim. Ha bir devre ee, şemasını alalım onun. Bu arada ne yaptım abi ya ha şu. Şu güzelmiş. Kafaları, Hani şu an yani görüyorum. saat Polonya'da 12'ye geliyor. Türkiye'de 2 oldu. Bu yayını bilerek bugün aldık. Çünkü planlayamadık bir türlü. Benim de onun da yoğunluğu. Matching bugün bir iç yapısını inceleyelim abi. O <gülüyor> yarım kalmasın ya. Bu mükemmel olmayı sevmiyorum ama bazen mecbursun ya. Şimdi güzel bir Machine Sen verebilir misin ekranı? Da. Orada share screen. Bir tane paylaşabiliyorum da aynı anda. Şimdi bakıyorum. Ee, Hemen hızlıca bakar. Şu olur herhalde. Şu olur ver ekrana, ver. Derken. Share screen yap. Altta buton var. Benim. Oradan ver. Bilgisayar açar olurum. screen olur. yaptım. <gülüyor> Şimdi ben buradan share diyorum. Share screen diyorum. Aynen seç abi oradan sekmelerden. Ee, Konular zor. Ama dostum yani girmek zorundayız bu konularda. Zor diye hani Kaçamıyoruz. Yoksa bu kuantum enerjicilere kalırsınız işiniz olur Gözüküyor mu şu var. anda? Gözüküyor abi. Şimdi e, sistem bu <gülüyor> arkadaşlar. E, bunun hesabı e, bayağı uğraştırıyor. Ben de hala <gülüyor> çok fazla sıkıntı çekiyorum bunların hesabını yaparken. E, <gülüyor> Bizim bu şu grafik, Smith Chart grafiği, ee, Smith Chart grafiğinde burada belli noktaların eee out, RML işte giriş input direnci ve çıkış input dirençlerinin noktalarını bulabiliyorsunuz hangi de çalışacağınızı. Ee, şimdi input e, matching network'le output net etmek e, matching Network olayında şimdi biz buraya bir e, gerilim uyguladığımızda ki bunların genelde ya yani olması için en iyi verimlilik ilk giriş e, direncinin 50, çıkış direncinin 50 olması, aynı olması yani farklı olursa e, verim düşüyor, verim olayı azalıyor. Biz burada e, bir tane işte e, RLC devresi kurulur. E, input Matching Vector ya da Output Matching e, Network'te. Bu e, RLC devresini siz dizayn ediyorsunuz, geometrisini siz ayarlıyorsunuz. Tamam hazır geometriler var, işte atıyorum e, bir Class A e, sınıfı, sınıf A e, amfilerde e, yapı farklı, klas B amfilerde yapı farklı, klas C amfilerde yapı farklı, şu anda mesela en son olan klas C amfilerdeki iç yapısı farklı. E, bu bahsettiğimiz nokta aslında bizim Amplifier dediğimiz olay. Yani hmm, ilk girişiyle, evet çıkışı e, bir e, devre dizayna sinyali yükselterek Sinyali e, yükseltiyor elde ama sadece sinyal yükseltme değil buradaki benim anladığım kadarıyla. Sadece sinyal yükseltme dedi yani. Burada oluşan e, voltajı buradaki voltaja e, doğru düzgün aktarabilmek de aynı şekilde. Yani Sinyali şimdi, yükseltirken voltajın uyumunu sağlıyor diyelim mi buna? Yanlış mı diyoruz? E, şimdi... Bu e, mismatch'e karşı olabildim dedim de. Şimdi... Mismatch... Arkadaşlar evet. gözünüz korkmasın ama korka da benim, biliyorum. Benim, benim, benim sesim çok çıkıyormuş. Hemen bir uyarı sesi geldi bir yerden. <gülüyor> <gülüyor> Hemen Yusdum. sesimi düşürüyorum arkadaş. Yok evdeyim. Ee, Hı, yukarıya tamam, tamam. doğru ses gidebilirmiş. Çok bağırıyormuşum. Özür dilerim. İşte bu ülkede niye <gülüyor> benim gelişmiyor arkadaşlar? Bak hiç kimse bana bir şey diyor mu? Hiç. <gülüyor> sorun yok. <gülüyor> Şimdi sinyal dediğimiz olayda bizim ee, eğer... Biz bir sinyal yolladığımızda buradan, bu yönde, bu sinyal geri sekebilir arkadaşlar. Bunun geri sekmesinde burada oluşan durum sekme ile gürültü bu devreler yanabiliyor. Yani bunları da korumak amaçlı bir devre dizayn ediyorsunuz, bir class dizayn ediyorsunuz ve ona bağlı olarak e, Load'da şu noktada şurada bir e, güç oluşuyor. Biz buradaki güce bakıyoruz olayda yani. Zaten burada da e, yani formülleri görebilirsiniz. Eğer şeyse bunu atabilirim. Çetin tamam. atayım size. Altta yorumlarda ekleyebilirsin, yorumlarda ekleyebilirsin. Devam ediyorum abi. Ben şimdi çok yakmayalım. Evet yani. Sonra, ya sonra şimdi, soğutacağız insanları. Demek istedi anladım. Şeyde şey de yapmak istemem arkadaşları. E, Şöyle, bu Xiaomi ile bizim de... alakamız var ama o mikrodolaga kullanmıyor. En azından bunu söyleyeyim ya. mikro mikrodolaga çok... kullanmıyor, evet. Bu, e, evet, farklı kullanılıyor bu noktada. Aynen. Yönlendirici antenne, sanırım bu mu var orada ya? Herhalde buna benzer bir şey var onda. Şimdi, e, yani Reactana dediğimiz bizim e, noktada, e, burada da aynı şekilde yani olaylar, e, ilerliyor. Yine bu sefer ne? Mesela yüksek frekans ki zaten bizim kullanacağımız Xiaomi'de de anlatılana göre e, yüksek frekans kullanılacak. Belli e, frekansın üstünü geçirecek burada da aynı şekilde. E, burada işte alternatif gücü işte RF gücüne dönüştürüyor. Boşluktan ileterek alıcı da yine tekrar alternatif güce e, şey yapıyor. Bu bu kullanılan ne kısmı bizim e, genelde uzun mesafe kısımlarında kullanılan bir olay. Yani hmm. o yüzden zaten yüksek frekans kullanıyoruz. Hmm. Aynı yani şey değişmiyor arkadaşlar, metot değişmiyor. Yani aynı şekilde olaylara e, bir işte sistem aynı şekilde ilerliyor. E, en basic'ten, indüktif diktif e, kuplajdan baktığımızda aynı şekilde sadece frekansların bu şeyleri değişiyor. E, dalga boyları değişiyor. İşte e, işte yapıları değişiyor, gönderdiğiniz şekil değişiyor. İşte mikrodalga yolluyorsunuz, e, mili dalga yolluyorsunuz. Bunlar değişiyor sadece. İç yapısı yine aynı bunları. Yine aynı şekilde bir düzenek var. Az öncekiyle bir farkı yok mesela. Bunun. Güneş enalisi uydusu demişsin. Burada nedir? E, güneş enerjisi uydusu bu da e, güzel bir şey. Aslında bunu, bunu ben de sonradan gördüm. Bu arada bu, bu şey gitti. ya e, Japonya'nın aydan yani yüksekte bir kurmak istediği şey vardı büyük ihtimalle. Enerjiyi oradan alıp direkt göndermek. Amerika'da varmış galiba bu. Ee, yani okuduğum şeye göre. Burada güneş e, alıyor buradan e, şeyi. Buradan mikrodalgaları yani bir solar enerjiyi alıyor. Elektrik abi, enerjisi. Hı -hı. Enerjiyi lazerle gönderebiliyorsa ben lisedeyken şunu sormuştum hocama. Fiber optik kablolarla enerji transferi yapabilir miyiz? Yapamayız gibi demişti şu an ama o zaman lazer, ışık olarak gö gönderebiliyoruz enerjiyi. Bunu da ben de şu an çok emin olamadım. Fiber optiklerle de enerji transferi yapabiliriz mantıken. Yani. Ama bir şey etkiler mi? Yok. Hıza ihtiyacımız Şimdi, yok. Şimdi ee, bahsettiğimiz için nasıl bir lazerle? Yani yüksek güçte bir lazer lazım. İşte hmm. bunun işte kaybı var veya işte ee, zararı var. Şimdi yukarıdan bir lazerle sen aşağıya doğru koskocaman Receiving Station'ın olduğu noktaya doğru lazer yollayacaksın. Ee, bu lazerin sonuçta e, oluşturduğu birkaç yöntem var yani orada elektrik oluşturduğu yöntemler var. Bir tanesini sen yazında yazmışsın zaten fotoelektrik efekt olarak yazılan İşte bir de fotoakustik ef efektle oluşturulan bir enerji sistem var. Buna göre işte Nasıl mantıklı olur ona göre seçim yapman lazım yani belli frekanslı e, Lazeri yollaman lazım aşağıya doğru Gücünün fazla olması lazım Çok fazla şey oluşturabilmen için voltaj oluşturabilmen için e, Gibi gibi ama burada benim bildiğim Amerika'da da kullanılan yöntemde e, Mikrodalga olarak yollanıyor aşağıya doğru e, Mikrodalga olarak yollanıyor aşağıdaki de yine aynı sistemleri kullanarak e, Alıyor mikrodalgayı İşte e, enerjiye çevir, elektrik enerjisine çeviriyor. O da şehre doğru gidiyor ya da istasyona gidiyor, gidiyorsa. Hı -hı. Ama güzel bence hoş bir şey sistem bu. Ya <gülüyor> yeah, bu da güzel, bu da güzel. Bunu Japonya bayağı bir uğraşıyor da hatırlıyorum. Devam ediyoruz. Ee, işte yine benzer transmitter, sinyal evet. üretici, PA filter, antenler, opti op, optional phase shifter. Opsiyonlu diyelim faz kaydırıcı, splitter dağıtıcı. <gülüyor> Aynen. Yani yine impadans, bakın burada yine e, impadans matching dediğimiz yani aslında bizim matching network dediğimiz olay. Ee, burada da görülüyor, kondansatör ee, var işte. Burada e, iç yapısını yine siz dizayn ediyorsunuz Burak. Yani Burada mesela hesap yapıyorsun, buradaki hesaba göre e, output'unu da hesabını yapıyorsun. Verim hesap verim olayını değiştiriyorsun. Neyi yükseltmek gerektiğini, işte sinyali düşüreceksin, işte gücümü fazla alacaksın. Bunların ayarlamasını yapıyorsun Imp impedance matching'te. Ardından rectifier'a geliyor. E, rectifier'dan yine bak orada dalgaları çok güzel bir şekilde anlatmış aslında burada resimde, şeyde, resimde olayları. Rectifier'e geliyor yine bakın e, dalga e, değişimi oluyor orada gördüğünüz gibi bakın re receiver'ın altında sağda kalıyor orada dalga resimleri. E, doğru oturuyor ardından Power Management'a oradan kapasitör, bateriye, enerji depolanıp sonra uygulamaya yani nereye gidecekse kullanılıyor. Burada devam ediyorum. Bu da bizim az önce zaten bu yayının başına da ekranına verdiğimiz. Ya burada da antenler var. alıcı Bilmem kaç tane anten. Yani şunun içinde antenler orada sanki tepede gibi hatırlıyorum. Yani üst kısımda gördüm ama burada şu kutunun diyelim cihaz olması ve telefonun uyumlu olması yetecek mi? Ben bunu tam anlayamadım. Ömer sen anladın mı bilmiyorum. Ee, şimdi e, benim anladığım olay zaten çok bir bilgi yok. Yani Xiaomi de açıklama yapmıyor. E, ve sadece video var ortalıkta. İnsanlar kendilerine göre yorumlar yapıyorlar. Nasıl bir sistem olduğunu ve anlatılan şeylere göre. Ya şimdi, bu sonuçta e, animasyon gerçek değil. Orada böyle bir şey görmüyorsunuz yani. Bu bir video mu evet, evet. sonuçta? E, burada benim anladığım işte e, söylediği üzere zaten videoda da 144 tane anten var içerisinde. Bu 144 antenden işte... Şu kutunun yaklaşık... içerisinde mi? Bu cihazın? Evet, bu cihazın içerisinde. Hmm. Bu cihazın içerisinde 144 tane anten var. Bu antenlerden belli kısımları e, bu cihaz e, şarj edeceği işte telefon, işte akıllı saat mesela, işte ne olabilir? Kulaklık olabilir. E, kablosuzda şarj olabilen cihazlarla. E, konumları da belirliyor. Bunlara belli bir düşük sinyal yolluyor. Bu düşüş sinyale karşılık orada oluşan manyetik alanın cevabını alıyor. Bu cevabı aldıktan sonra orada 144 tane anteni çeviriyor. Ayarlama yapıyor. O noktaya göre. Bu sinyali durmadan yayıyor ve böylelikle takip yapıyor. Yani o noktaya doğru takip ediyor. Hmm. O sinyali. Yönlendir anteni durmadan... yönlendirme. Yani şöyle biri eliyle sürekli yönlendiremez değil mi? Döndüremez. Evet. Burada sağa sola boş yeri göndermemek için Direkt yönlendirme yapıyor. Öyle evet. E, direkt yönlendirme yapıyor. E, noktayı bulduktan sonra da işte 5 Watt e, dedikleri kadarıyla 5 Watt e, şarjı yapıyor. Ve zaten ne demiştik? Bizim için önemli olan verim kısmı. E, verim verim kısmında da e, olay şöyle oluyor. E, genelde şu anda kullanılan verim %50. E, o yüzden e, 5 Watt yollayacaksa 10 Watt'ı çekmesi lazım. Bunun, ee, bu da bu da neye yol açar? İşte çok fazla enerji tüketimine yol açar. Yani bunun sonra çevresel koşulları var, şuyu var, buyu var gibi gibi. Ee, ama burada önemli noktalardan biri de e, şey kullanılması Yani bizim bahsettiğimiz işte e, e, e, H e, Extreme High Frequency dediğimiz, yani e, çok fazla yüksek e, frekanslar yani milimetre e, bandında olan kısımlar. E, yani 10 10 milimetre, e, milimetre dalga boyunda ve 1 milimetre dalga boyunda olan kısımlar. Bunlar da işte, e, bizim International Electric Electronic Engineers e, kısmında kabul edilen 110 ile 300 GHz arasında oluyor bunlar. Bu da çok yüksek frekanslar. Ee, bu Bunun kullanılması zaten ne, ne deniyor? Ee, bu bahsettiğimiz milimetre dalga boyları 5G'ye yol açtılar. Yani 5G hmm. bahsettiğimiz nokta bizim. 5G ee, önce ne değişiyor mesela yine frekans yani bandı değiştiriyorlar. Evet. Ama işte o onun insan üzerindekisini yine bilmiyoruz ben onu da söylüyorum yani evet. o da yüksek frekans. E, tamam ne olacak daha büyük veri paketleri taşınacak şu olacak bu olacak ama onunla ilgili hocaya mesaj attık alamadık daha yayına bilgin olsun bu hani Türk bir akademisyen var ya bunun mimarlarından biri deniliyor Xiaomi miydi Huawei mi nasıl karşıladı adam hatırlıyor musun? Huawei'nin üst düzey SEO'su karşılıyor evinde bu adam bu teknolojinin altında direkt kaynağından anlayıp ulaşamadık 5G şeyine de. Yani işte eee... Bunların yine insan sağlığına zararları konuşulur, şey yapılır. Ee, ama bu cihaz zaten e, MIT'de yine, MIT zaten bunun öncüsü. E, MIT bunun üzerine çalışmış, bunu geliştirmiş. Motorola da hala şu anda bilmiyorum, e, şu an hala çalışıyor evet. Motorola da bunu yapma, yapmak için uğraşıyor. E, orada hatta biri, e, Twitter'da gördüm herhalde, biri deneyini gösteriyor orada. Ama tabi hmm. bu Xiaomi gibi değil, ee, mesela aynı düz e, şeyde, e, mesela x80'in de ikisi de, x ekseninde buradan yolladığında buradakini şarj ediyor. Ama orada tabi şey yok işte bunun gibi takip ediyorum ben işte yürürken bile şarj ediyorum seni, olayı yok. E, ama şirketler bunu çalışıyor yani demek ki böyle bir durum var, böyle bir yatırım da var ve zaten MIT'nin yaptığı Vitricity olayıyla ee, bunun önü açılmıştı. Xiaomi de buna el attı. Dedi ki ben bunu yapacağım. Teknoloji firmaları. Zaten en başta da videonun sonunda da şey diyor ya, bu bilim kurgu değildir. Teknoloji diyor. Yani Aynen. aslında e, bu bir başlangıç arkadaşlar. Yani bizler eğer elektronik kısmında bunun e, bir takım şeyler geliştirdikçe artık e, kablo diye bir şey kalmayacak. Yani yani e, kablolar ortadan kalkacak ki zaten hepimizin benim annem de çok, falan, çok nefret eder kablolardan. Ortalıkta kablo olmasını istemez her yer düzenli olsun ister. Annelerimiz ee, yaşadı desene. <gülüyor> yani böyle bir cihaz böyle bir şeyin olması mükemmel bir şey. Yani düşündüğünde insanın evin içerisinde durmadan telefonun şarj oluyor işte. Veyahut da işte kulaklığın saatin şarj oluyor. Ee, bakalım daha Kesin bir bilgi yok ortada, şey de yok, e, lansmanını yaptı, e, sonuçlarını gözlemleyeceğiz bu konuda. Bu arada bu istediğimiz... sponsorlu bir yayın falan değişti, onu da derler abi, işte yok Xiaomi. <gülüyor> Xiaomi en son Keşke. duyuru yaptığı için bunu duyurduk. <gülüyor> Dediğimiz gibi başka bilim insanları, akademik mecralar veya firmalar çalışıyordur ama bu baya ilginçti. O yüzden bunu yaptık. Ömer çok teşekkür ediyorum abi. Gece 12 oldu burada, Türkiye'de 2 oldu. Sonsuz enerji erke falan filan bunların hiçbiri doğru çıkmadığını gördünüz İşte bu kuantum şeyleri şu bir işte bitmeyen pildi bakalım demiş bilmiyorum onu şimdi bakmam lazım araştırmam lazım yani mantıklı gelmiyor şu an bitmeyen pil belki vardır da yani, yani bahsetti entropi diye bir şey var yani ee, şimdi bir şey bir şey çıkıyorsa bunun bir karşılığı olmak zorunda arkadaşlar işte bu ee, üç temel ilkeden uzak insanlar Enerjinin yoktan var olmadığı dönüş. O olay sen gir abi işte, istersen. termodinamiğin yani, e, üç yasası. Termodinamin üçüncü, üçüncü olması lazım diyebiliyorum ama yani e, Şimdi bizler e, Bir eğer mesela bir ateş yakıyoruz. Bu Ateşten dolayı ne oluşuyor mesela? Isı enerjisi ortaya çıkıyor. Mesela ışık ortaya çıkıyor. Enerjinin dönüşümü var. Durmadan. Yani ve bu enerjinin dönüşümünde en son nokta benim bildiğim ışık zaten. Ee, zaten ışınlanmayı da buna göre şey yapmaya çalışıyorlar işte. Eğer biz ışına çevirirsek, ışın hüzmesi olarak yollarsak sonra o ışın hüzmesinden tekrar madde oluştursak gibisinden düşünüyor insanlar. Ee, ne kadar doğru ne kadar yanlış e, bilemiyorum. Ee, o yüzden arkadaşlar yani sonsuz enerji diye bir olay yok. Yani bir yerde bir kayıp var. Bir şey var. Hatta mesela kara delik. Şimdi örnek veriliyor. Hı hı hı. Biz kara deliğe bir şey yolladığımızda bile orada bir Hawking radyasyonu var arkadaşlar. Yani orada da bir çıktı var. Ee, bir Hawking radyasyonu oluşuyor orada da. O yüzden e, bir şeyin e, bir sonucu, bir tepkisi olmak zorunda. Yani dönüşümü olmak zorunda. Ve Entropi de zaten bir şey de en sonunda yok olup gidiyor yani. Çok teşekkür ederim Ömer. Bize katıldığın için sen de şöyle kalp ben gönderelim. Ben, ben de kalp Umarım yok. faydalı olmuştur. Biz YouTube'dan izleyenler olursa Twitch'e de gelsinler. Twitch'ten de biz cumaları genelde hafta içleri de yayın açıyoruz. Bildirimleri açın bir şekilde. Duyurlarımızı takip edin. Ve Twitch'e Amazon Prime'ınız varsa bize ücretsiz destekte bulunabilirsiniz. Bu hakkınızı bizden yana kullanırsanız sevinirim. Ekranda vereyim nasıl olduğunu. Ünlem Prime'da yazabilirsiniz veya şöyle gelip alt tarafta subscribe free diye bir şey var. Buradan ücretsiz bir şekilde bizde maddi destekle bulunabilirsiniz. Ve destekçilerimiz bunlar güncellemedeniz onların da listesini verelim ve hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biz gelecek gününde bilim iletişim platformuyuz. YouTube ve Twitch'ten yayınlar yapıyoruz. Podcastlerimize düşüyor. Ömer kendine iyi bak. Şunu yapacak mı yapamadım. Living prosperity şöyle. <gülüyor> ayıramıyorum ya. Aslında şöyle. Ee, bu saate kadar ya bizi izleyen herkese de gerçekten teşekkür ediyorum. Artık yorulduk, yayını kapatıyoruz. Sevgili kalın arkadaşlar, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.